Eşit karşılaştırma kontel yaptık. Büyük küçük karşılaştırma kontel yaptık. İşin biraz daha e, Angarya kısmıyla yani her gün için ayrı zaman öylesi kullanarak bir de işi yapalım. Tabii. Mantık bir çözüm olmayacak. Ama en azından Zaman öylesi kontaklarıyla devreye girip çıkmaları konusunda e, bir pratiğimiz olacak. Yine ne? 5, 10, 15, yine 5, 10, 15 diye zamanlarım var. 5. saniyeyi T30'in, 10. t38'in, 35. ise T39'un kontaklarıyla çalıştıralım. Tamam mı? Şimdi baştan sonra nerelere kalan bir eleman yok. Bu sefer bazı kısımlarla seti ve seti kullanalım artık. Tamam mı? İşi işte biraz daha kolaylaştıralım. Ee, Start'a bastığımızda <gülüyor> Merkel 0.0'ı setliyelim, tamam mı? Merkel 0.0 ne almasın? Merkel 0.0 T37'i T38'i 9 tane Ne var burada? T39'u ne olacak? 7 tane T39'u devreye alsın, yok şimdi gelin <gülüyor> 37 38 39 önce bir devreyi alalım. Devreye soksun. Bunun 50 100 150 Hepsinin hepsine çarpanlarıyla 100 milisaniye. Şimdi aynı zamanda ne olsun? Merkez bu nokta 0'la merkez 0 noktası kola karbür medya'ya girsin mi? Girsin k 1 bakalım buraya. K1M devreye girdi mi? Girdi. K1M'yi kim devreden çıkarıyor? 37. 8. Evet. E32'yi kimi devreye alıyor? k 2 k 2 kim devreden çıkarıyor? 38 Kim? E38 kimi devreye alıyor? K3M'yi. kim devreden çıkarıyor? E39. E39. K4M'yi devreye alıyor onu yapalım. O zaman bunu ne yaptı? T37 devreden çıkardık. Devreden çıkarabilmesi için kapalısının olması lazım ki açsın devrede dışı bıraksın. Ne yapsın T37? Açığını katıyacak. K2M'yi devrede alacak. Ama k devreden çıkması lazım. Kim devreden çıkarıyor k T38. Ağabeyim. D38 devreden çıkarttı. Kimi alır D38 devreye? K3M'yi alır. K3M'yi devreye aldı. Bunu da kim devreden çıkarttı? Ağabeyim. D39 kimi devreye aldı? K de. Devreden çıkartan malum K4M'yi stopu ortada çıkaracak. Ama zaman olarak çıkaracak eleman yok. Tamam. Devreye gireme kısmı şu anda aynı oldu. Stopa basalım. Stopa bastığımızda ee, Kimin devreden çıkması lazım? Kavdurdan. Kavdurların devreden çıkması lazım öyle değil mi? Evet. Tamam. Önce Stopa basalım ve şuradaki zamanların hepsini sıfıra çekelim. Tamam mı? Tamam. Belki. Yani Stop yoru merkel 0.0 nokta şu setli bir bir ve setledim bir bir ne oldu? Mesela. zaman ölesi bütün hepsi sıfırlandı sıfırlanınca bura açtı bura kapalı olsa da devre dışı açtı devre dışı, açtı devre dışı aç, devre dışı, dışı, dışı, evet. dışı kaldı ve de devre dışı yine merkel 0.1 gibi setlemem lazım durdurmak için bir yardımcı relyi. Merkel 0.1 ne yapacak? merkez 0.1 şey düşünüyorum. Acaba yine T37, T38, T39'larla BV alabilir miyim diye düşünüyorum. Alabilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi bak buraya alabilir miyim onu düşünüyorum. T37 ne zaman çıkacak? Zamanın eti 37'nin 5. Öyle değil mi? Buraya bakıyorum. Bunu en son değerden çıkması lazım halim benim bulurken öyle değil mi? Evet. Ha, ama en kısa zaman burada. O zaman buldururken aynı zaman bölgelerini kullanamıyorum ben. Anlaşıldı mı? Bak şimdi. T37 5 saniye. zamanı en kısa olan zamar üyesi. Öyle değil mi? T37'yi evet. burada kullansa Aynı satırda kullanamıyorum. Aynı satırda kullanamıyorum. Aynı satırda en son devreden çıkması lazım. <gülüyor> tamam mı? Şimdi ekstra bir zaman böyle bir kullanalım. Bakalım bunu sağdereştirebileceğimle. Ne kullanıyoruz? T40, T41'i, T42'yi kullanıyoruz. Tamam mı? Tamam. Başlayalım. T40, t T41, T42. E42 e çarpı 100 çarpı 100 çarpı 100 50 100 150 Tamam Şimdi Kimin devreye girmesi lazım stop Bakıyorum Stop ağamına devreye girmesi lazım Öyle değil mi? Evet. Su bandı, K3M'yi kim soracak? Niye bunu başka yerlerde kullanamıyorum k 3 bulunduğu yerde fakat şartları paralel şekilde kullanacak? O zaman eğer ben bu yer 0.1 derse, merkez 0.1 devreye alıp K3M'yi... Herkes evet. baksın buraya. Öyle değil mi? Paralar olduğu değil mi bu? Evet. <gülüyor> Merkler <0 .1 gülüyor> 0.1 son bastırmanda K3M'yi devreye alır mı? Alır, alır, alır. Tamam. Kimin devreden çıkartması lazım k 3 Öyle değil mi? O zaman... Ön devreden kapatalım. t 4 t kimi devreye aldı? k 2 Kim devreden çıkarttı k T4-Me'yi. t o zaman buzla kapalıysa T-31'i ne aldı derneye? Tabi neyi? T-32 çıkarttı T-32 Peki T-32'de devreden çıkarttı ama Hala devrede kalıcı bir elemanım var zaman. Hangisi? Zaman öyle? ikinci grup zaman öyle. Öyle değil mi? Evet. Bu ikinci grup zaman ölülerini Benim devreden çıkartmam lazım bu ikinci tip zaman, ikinci grup zaman ölenlerinden çıkartmak için de ne yaparım? Herkes başka bir zaman besetmeyiz. Bu karşı. Tek evet. bir günde. Güzel gördüm Cem. En son 42 gün no zaman ölen. En son bu işleri yaptıktan sonra 42 gün no zaman ölen. Herkes spor noktayı bir dereden çıkarır. Tamam. Merkez bu noktayı bir çıkarttıktan sonra da merkez zaman ee, şeyleri adresize gittiğin zaman ödürleri ünlü portalar açı açı zamanlar basit bir şey tamam tamam. şimdi bakıyorum burada bir sıkıntı çıkardı mı merkez açık her bir satırın başında da açık portak olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. bu da zaman ödürlüğü hmm. çözümü şimdi bu neyin sorusu olan var mı? stars